Merhaba arkadaşlar, hoşgeldiniz. Bugün akvaryumumuzun setup'ını yapacağız. Bitkilerimiz geldi, onları koyacağız içine bu ufaklığı. Birkaç taşımız var, dragon taşları. Onları kullanacağız. Fakat maalesef videomda bahsettiğim ağaç figürünü yapamayacağız. Birkaç deneme yaptım. Ağaç figürü koyduğumuz zaman akvaryumun içinde hareket edecek yer kalmıyor. Çok boğuluyor. ...en bitkilerimiz yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Bir haftadır akvaryumumuz çalışıyor. Ben de boş akvaryumun içini seyretiyorum bu arada. Ee, sorunlar yaşadık mı? Evet yaşadık. Ee, videolarımda bahsetmiştim. En büyük korkum... ...şu kapağın sızdırmazlığıydı. Ee, neticede benim gibi bir adamın... Dış, ...dış filtre yapması için tasarlanmış bir şey değil bu. Basit bir saklama kabı. Peki bu sorunu nasıl açtık? Birkaç şey denedim. Ee, sıvı conta denedim. Hatta bir ara aklıma silikonlayayım diye geldi ama kapağı yapıştıramam, sabitleyemem oraya. Çünkü ara sıra filtreyi açıp temizlemem gerekecek. Nasıl bir çözüm buldum? Teknolojinin son harikası, güzel bir parça buldum. Yani şunu, bu bir yatek sendiven arkadaşlar. Bunların beyazları da var. E, muayene elde Bu eldivenin dip kısmını kestim, bilek kısmını ve açarak e, kapağın altına yerleştirdim. Ve sızdırmazlığı üstüne kapağı kapattıktan sonra öyle sağlayalım dedik ancak. E, ondan sonra yaklaşık bir haftadır dediğim gibi çalışıyor. Hiçbir sızdırma olmadı. E, Pilkrasörümüzde sağlıklı bir şekilde çalışıyorum. Şimdi müsaade ederseniz ben malzemelerimi toparlayıp ve çalışmaya başlayalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar nasıl olmuş? Balık olsanız bunun içinde yaşamak ister miydiniz? Vallahi ben olsam yaşardım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir başka projemde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.